Kaşlar bende de olaydı bu, sendeki kaşlar bende de olaydı bu. Kaşları senden rastı benden ela gözlük küçük ayrılamam ben sende. Kaşları senden rastı benden ela gözlük küçük ayrılamam ben sende. Gözlüm ben Göz yaşını <Gülüyor> silme. <Gülüyor> Kaşığına Çekme kaşığına in mecedeyim bir kuşaköre nesin olup giden kurbet telllere ne se Yale daldı gidiyor. Yine zindan oldu dünya başıma. Gölüm ağaçlara yandı. Gide gide bir söyde dayandım dayan. O Söğüt'ün Allah'ına Boyandım Gelin Boyandım O Söğüt'ün Allah'ına Boyandım Gelin Boyandım Ben o Yaradan kadar. Güvendim güvendim Güvendim dağlar elime geldi Elime geldi Güvendim dağlar elime elime geldi Helime geldi Be